Düllerken mucadeleri son hızlara, gözler üstümde ve üstün yeriyorum. Bunun için savaştım. On altıken senden daha ipat edildim. Neden var <Gülüyor> oldum ben? Düşündürüp durur, düşündürüp durur Onun sonu nerede? Gören yok, göz altlarım boz boz Dünkü çocuk büyüdü, şimdi gözler üstünde Değilsiniz kimde? vakit para peşimde Kardeşlerim yanımda, kaldırılda düşersen İmdi caddelerde sıkıntı peşi para, koluyu kapattı Bulutların üstündeyim ama neden böyle bir sevda onlar bu dünyada düşündürüp durur düşün düşündürüp durur düşündürüp durur düşün düşündürüp durur Çıldırıyor arabalar ki canım, patlıyor fiyasko. Ben yükseniğden düşüşünü izliyorum gözümden. Buradalar soğuk, lojman fazla serin. Kanka sıkık yine üşütül, göz süzüldü ve bitim sahada dönüştüm. Anlayamazlar beni, niye niçin? Bulutların üstündeyim ama neden böyle bir şey hmm. donan Bu dünyada düşündürüp durur Düşün düşündürüp durur Düşündürüp durur Düşündürüp durur Düşündürüp durur Yüzünlerim durur, düşündürüp durur. Düşündürüp durur. Düşündürüp durur. Düşündürüp durur.